Arkadaşlar merhaba, burada cnbc.com sitesinden alınmış opsiyon kotasyonlarını görüyorsunuz. Bu videoda da kotasyonlara biraz aşina olmanızı, neye baktığınızı bilmenizi sağlamayı amaçlıyorum. Şimdi ilk bilmemiz gereken, opsiyonların vadeye göre sınıflandırılmış olduklarıdır. Burada gördüğümüz opsiyonların vadesi Nisan 2011'dir. Opsiyonlar genelde ilgili ayın 3. Cuma gününde biterler, tam olarak söylemek gerekirse, opsiyonu en son ilgili ayın 3. Cuma günü kullanabilirsiniz. Cumartesi olduğunda opsiyon geçersiz olur ve biter. Bu tabloda gördüğümüz opsiyonlar General Electric firmasına ait yani GE hisse senetlerinin son işlem fiyatı burada yazıyor. Yani General Electric firmasının hisse senetlerinin son işlem fiyatı burada yazıyor 18.95 dolar CNBC.com sitesinde alım opsiyonlarını bir tarafta satım opsiyonlarını Başka bir tarafta göstermişler, genelde bu şekilde gösterilir Kullanım fiyatlarını ise küçükten büyüye sıralı şekilde ortada yazarlar İlk sütunda, bu opsiyon için kullanılan sembolü görüyoruz Bu işlem gördüğü son fiyat Bu, o gün içinde ne kadar değiştiği En düşük ve en yüksek Bunlar bu opsiyonun, o gün içerisinde işlem gördüğü aralığı gösteriyor bize Hacim bize, o gün içerisinde ne kadar opsiyon işlem gördüğünü gösteriyor Open Interest, Türkçesi açık pozisyon sayısıdır eğer şu ana kadar sadece hisse senetleriyle ilgilendiyseniz, bu terim size yabancı gelebilir. Bu, bu opsiyondan kaç tane açık pozisyon olduğunu gösteriyor. Örneğin, buraya bakarsak, 399 tane açık alım opsiyonu var. Kullanım fiyatı 14 dolar, opsiyonların vadesi Nisan 2011. Opsiyona söz konusu olan hisse senedi General Electric. Ve bu 399 açık opsiyonun hiç birisi o gün işlem görmemiş Eğer bu 399 opsiyondan herhangi birisi kullanılmış olsaydı, bu sayı 398'e inecekti Eğer birisi yeni bir opsiyon yazsaydı, bu sayı 400'e yükselecekti Burada asli değerli opsiyonlar açık mavi zeminde gösterilmiş Asli değersiz opsiyonlar ise beyaz zeminde gösterilmiş bu terimler kulağınıza yabancı gelebilir, genelde Türkiye'de İngilizce tanımla kullanılıyor, in the money, asli değerli, out of the money ise asli değersiz olarak dilimize tercüme edilmiş. In the money opsiyonlarının kullanım fiyatının bugünkü işlem fiyatının altında olduğunu görüyoruz. Çünkü eğer 17 dolar için bir alım opsiyonunuz olsaydı, bu size General Electric hisse senedini 17 dolardan satın alma hakkını verirdi. Alım opsiyonunuzu bugün kullansaydınız, bu hisse senedini 17 dolardan alabilir ve hemen spot piyasada 18.95 dolara satabilirdiniz. Hisse başına 1.95 dolar kar elde edebilirdiniz. Burada görüyorsunuz, opsiyon bunun biraz üzerinde işlem görüyor çünkü bu size seçme hakkı veriyor. Eğer İsterseniz 1.95 dolar kazanabilirsiniz, ancak eğer isterseniz beklemeye devam edebilirsiniz. Çünkü 2011 Nisan'ın 3. Cuma'sına kadar işlem yapma hakkınız var. Fiyatın daha yükseleceğini düşünüyorsanız beklemeye devam edebilirsiniz. Aşağı yönlü riskiniz ise sınırlı. Bu durumda en çok ödediğiniz opsiyon primini kaybedersiniz. Asli değer olan satım opsiyonlarının kullanım fiyatının spot fiyattan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Eğer kullanım fiyatı 20 dolar olan bir satım opsiyonum olsaydı, hisse senedini bugün piyasadan 18.95 dolara alabilir ve satım opsiyonumu kullanarak hemen 20 dolara satabilirdim. Yani hemen 1.05 dolar kar elde edebilirdim. Burada içerdiği seçme hakkı dolayısıyla fiyatın, bunun biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu videoda Amerikan uygulamasında bir örnek verdik. Ülkemizin uygulamaları için, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın internet sitesine bakabilirsiniz.